Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde çilekli koyundan çıkmış balık aşıran koyuna demir atmıştık. Eğer bu videoyu izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni bölümümüze balık aşıran koyunda başlıyoruz. Balvan'ın da teknesinden abim temizliyor. Çok güzel oldu. Dalgaların getirdiği bütün pislikleri topluyor bakın Yeni bölümümüze Balık aşıran Koyunda başlıyoruz. Sabah erken balıkçı Zafer abi ve Ercüment abiden suyumuzu aldıktan sonra büyük çatı koyuna demirliyoruz. Büyük çatı koyunda da biraz maceralarımızı paylaşıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Mehmet Kaptan da el attı duruma. Valla pırıl pırıl oldu plajımız. Teşekkürler Balvanida. Teknede sıradan bir gün. Mutlaka yapılacak bir iş çıkmıştır. Mehmet Kaptan yapıyordur. Ne istiyorsun? E, o da bu esnada akşamları yeterli aslında. Aa, bu arada ne diyeceğim? Harika bir şey oldu. He? Denizlerdeki insanlar çok harika arkadaşlar. Bal aldığımız tatlı balıkçı çift bugün Marmaris'e gideceklermiş alışveriş için. Bize de sordular bir şeye ihtiyacınız var mı diye bize söyledik. Sağ olsunlar listemizi getirmişler. İki koca torba dolusu bir şeyler aldırdık. Yani üşenmemişler, taşımışlar. Deniz insanları gerçekten yardımsever oluyor. Harikalar you <music> birkaç alet edevat hazırladım. Matkabucu. işte yan keski. Ondan sonra şunu anlatacağım. Küçük matkap ve birazcık krom civata. Ee, şimdi şöyle problem şu. Bu kapak. Dıştan takmanın hani kapakları oluyor ya. Bu da benim bulduğum başka bir şeyin yani bir parçası. Yani bu şöyle olacak. Maksat bu. Buna böyle tık olacak. Yani bunu böyle tık tıkla bir Yani şuradan geçiyor. Tık tıklı. Şimdi ne olduğunu anlayacaksınız. Böyle laflı olmaz o iş. <gülüyor> dakika. Hemen geçiyorum. Şimdi. Sorun şu ki. Bu altı dayağır motorun şu gördüğünüz şeyi. Birazcık. Yani şu plastiği kötülemiş. Hatta gitmiş yani. Hatta atalım. Baksana. Bu. Bu bunu şöyle tutuyor yani. Şöyle tutacaktı bu. O şey buraya geçiyor. Şöyle olacaktı göğü ya. Fakat olamıyor gördüğünüz gibi. Bu nedenle buraya o zımbırtıyı yapmaya karar verdim. Şimdi bakalım nasıl olacak. Motoru alalım. Yavaş yavaş. Yavaş. buraya oturttuk. Evet. Burada daha iyi gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu parça kırılmış. Bunun böyle tutması gerekirken saçmalık oluşuyor. Bakalım. Evet. cıvatalar ideal. Somunlar fiberli. Gevşemez. Somun sıkacak şey almamışız. Onu alırız. Şu şekilde olacak yani şekilde iki delik açacağız. Kalem alalım. Kalem unuttuk. 4 milim matkap ucu. Bunlar 4 milim olacak. Kalemi işaretleyelim. yani şu kapama pozisyonu şöyle açılacak ya. Şöyle falan herhalde. Sıkı sıkıya olmasını istiyorum. karların deliyorum ki daha orta ve üst düzey alınabilir. Дождь Kaptan ne yapıyorsun? Bakın yok sen. Şimdi sonuca geldik. Ha, sonuçta önce şunu göstereyim. Bakın şu, şu cıvata var ya. Bu, bu civatanın arkasına bir somun ekledim. Gözüküyorsa e, yani şu parçayı biraz daha geriye çektirmiş oldum. Bir somun kadar. Yani şu kadar geri çektirmiş oldum. Çünkü öyle olması lazım. Yani şunun şunla mesafesi çok önemli. İler, bunun çok fazla ileride olması bunu açıyor. Şimdi bakalım nasıl olacak. Oha. Baya kapandı. Baya bayağı taş gibi oldu. Hatta baya açılmıyor bile. O süper. Tam. Müthiş ya. Valla nefsi oldu ha. de kapatalım. Daha sert oldu orijinalinden, artık çıkmaz bir daha. Daha da sağlam oldu, plastik de değil. Çünkü böyle çekiyorsun ya karaya yanaşık ya. Süper oldu, sevindim. Günaydın. Sabahımızı yaptık. Bugün balı kaşıranda. Şöyle bir tepeciye yürüyeyim istedim. Size burayı böyle bir de göstereyim istedim. Bizim Doris'a orada gördüğünüz gibi. Akşamüstü yanımıza bir yer kendi geldi. Böyle böyle havuzcuklar. İşte balık aşırı. Orada bir de misafir var. Suzi, kızım. Abi, bak bakayım. Gelmiş. Hatır hatır hatırlıyor bunun var. Bu abinin sepetin ipi kopmuş. Tepet de özgürlüğüne kavuşmuş. <gülüyor> ama Mert kaptan daldı çıkaracak sanırsın. Öbür tarafta kaldılar ama şu anda kurtarmış galiba. İpahatla tekrar bağlı. <gülüyor> balon balığı varmış şimdi lanet yaratık. Ya su kalimera kendiler güneş karşılamaya olanlar Bu size yansın. Dansızlardan bir değilim ne yazık ki. O yüzden şimdi uyumaya devam edeceğim. <gülüyor> Bye. Teknenin yanına yanaşacağız yengecin. Yengece alacağız. Yengecin usturmaçaları yok. Bizim balonu da gerekirse kullanırsın Eda. Hava yumuşak. Neyin? Gördüm ve takıldım. Evet. Evet. Evet özgürlüğüne kavuşturdum. Tamam vitesle tak. Vitesle diyeyim tekne. Tamam bırak bana. Ne nazman tabnasınız? Bağladım. Az daha sıkayım mı? Tamam. gömüş. İyi şükür ya. Susuz olmuyor Ercimen abi. Ya susuz olmuyor. Allah olmuyor. Olsa istemezdim. <gülüyor> Biz de yan çatıya bir bakalım. <gülüyor> Sabahın sabğan hava. Hızı Hisar gibi olmuş ya. Aynen. Geri dön abi, yeri izliyoruz. Marina gibi olmuş ya. Baya bildiğin sanki orada restoran var, onun iskelesine bağlamışlar. Aynen, aynen. <gülüyor> Öyle duruyor. Rüzgar dağılmıyor. Bak şuraya koyabiliriz biz mesela gay bizim bizim için bir koy işte sana Aynen aslında. Sığımığı falan işte. Tamam Zaten işte. Tam tam bizlik işte. Ha tek başına kaldı işte orada. Şöyle dibine bir bakalım da öyle dönelim. Acelesi yok. Ha o dedi işte işte koyayla yeşilin yanı adam dedi. Ha anladım. Bakın şu bot Show'da büyük çatılı. <gülüyor> büyük çatı bot Show. Seyyobuç. Vallahi ya kendi evet burası. Komple hiç motor yok. be Gerçekten ya. Şaşırtıcı <değil> mi? <gülüyor> Su çöp servisi ücretli. 536 Çatı Çatılı Mehmet. <gülüyor> vay Mehmet abi vay. 3 5 verince şey yapıyor yani. Çöpünü alıyor. Tane ya, bir tane hantır çıkıyor. Hantık çıktı. Acaba açık mı, yok acaba yok. Orası kapalı da sığ orası. Bizlik yani tam. Evet, evet. Ayağın bir Şuraya diyordun. Ha arabaları bak, bayağı şey gibi. Aynen. E ee, tabi ama şey, hani, kımıldamaz yani. Orada bir tane var. Değil mi? Aynen öyle. Bakalım. sana bir şey söyleyeyim mi önceden de buraya koymuştuk şuraya ben öyle hatırlıyorum ben hatırlıyorum biz şuraya gelmiştik O anda başka tekneler de. Ne Üst oluyor yani. Deydi zaten abi. Yani bir bank var orada işte ama şu tarafta yok herhalde gittiğimiz yerden. Ortada yok herhalde. Evet gözüküyor şu anda. Mert bizi bağladı ve geldi. Büyük <gülüyor> çatıda biraz dolaşalım. Bu arada Flamingo'ma kim nazar edirdi? Boynunu bitti Flamingo'm. <gülüyor> Gerçekten birinizin gözü kenafir. Mert'in gözü sanıyordum ama Mert nazar değdirmedi bence artık. Evet. Şurada bir azmakcık var. Şurası bizim havuz. O kadarmış ki zaten o. <gülüyor> Çam ağaçları denizde nasıl? Şuradan da böyle bir çekelim. Orada birisi bir şeyler yapıyor. Yani çatı sailboat şu <gülüyor> Hiç bu kadar kalaba görmüş müydünüz? Yani şurada, şurada bile pek duran olmazdı var yani. Nasıl Gökova az kişi olur diyorduk. Çatı dolu bir tek, kalanları bize ait. Doğru gerçi burası popüler nokta. Turist noktası. Yani dakikada bir tekne giriyor. Aynen. Niye agora'nın üstüne gidiyoruz aşkım dön artık. <gülüyor> yok, yok. Evet, evet. Merhaba kolay gelsin. Çöplerin ne yapabiliriz ya burada çöp atacak yer yok, var mı? Yok, yok. Sen mi alıyorsun? Fena. Mehmet abi siz misiniz? Bu 20 lira. Poşeti 20 lira. Mehmet abi sen miydin? Evet. Çatılı evet. Mehmet. Tamam. tamam Aynen. <gülüyor> orada Memnun oldum. Şey var, tabanada yazıyor. Tamam. tamam. Şey, Numara da orada. Okey. Tamam. Tamam. Suyu ne kadar alabiliriz? Gece mi senin? Aha. 50 lira. 50 lira. Tamam, sağ ol. Tamam. Teşekkür ee, ederiz. İyi tatil. Edin. Edin. Edin. sağ olun. Çatılı <gülüyor> Mehmet abi oymuş. Alışveriş poşetleri vardı. Sipariş veriyorsunuz. Telefonunu zaten yazmış buraya. Çöpleri de alıyor, su da veriyor. Yani buralarda çok şart böyle insanlar. Mehmet telefon numarasını veriyorum. 0536 481 41 15'ten ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Çöpler 20 lira, su 50 lira. Evet, poşet 20 lira. Ama küçük poşet bizimkiler, o zaman pahalı... Ben onun dünyanın en büyük poşetine koyup bir poşet yiplerim. <gülüyor> ya gerek yok şu anda alttaki boşluklara tıkmadık mı? Evet. Evet, tıktık, tamam. Haa, su alma yeri galiba burası. Şöyle pompa var, fıçık fıçık. Evet, su alma yeri orası, su istasyonu. Şimdi şuradan alıyoruz. Ha şuradan da karaya çıkılıyor. Taksi numerosu bile var. Gezelim. Bakın arkadaşlar, şu yeşil tekne batıkmış. Daha yeni çıkarmışlar. Gene hala su var galiba. Biraz böyle iskelesine doğru yatık duruyor hala. Bir bakalım geçmiş olsun diyelim. Peganda. Bunlarda tonum var. Şurada değil mi? Yok, sadece teknoloji. Aa, evet. Çebiç. <gülüyor> Çebiçmiş adı. <gülüyor> Biraz da balıkçılara doğru bakalım. Burada yani 6-7 tane balıkçı varken şu anda bir sürü görüyorsunuz. Yerli balıkçılarımız Sevelim sayalım Botumuzu da koyduk Değil mi Eda hocam? Evet Bir iskeleye yanaştık Şöyle çektim Her şey var En sonunda kareye adım attık. 3 gün sonra. Bir adet jeneratör sesi geliyor. Ha, tekneyi Altını yapıyorlar. Şiler şeyler ayağımı sürüyor ama Arkada mı? Tamam burada kümes var. Bili bili bili bili. Hani içi Korktu. Bu çok güzel gözüküyor. Çok güzel yine günlük ağaçları, sürü ve ağaçları. Çok değerli ağaçlarım. Nefis gözüküyor. Acayip değerli. Buranın mesafesi daha uzak balık Balıkhaşıran'a göre ana yola. Değil mi hocam? Evet, aynen öyle. <gülüyor> Oradan gidersen daha kısa. Balık Açıra'ndan anayola çıkmak istiyorsan Balık Açıra'nda kal. Evet. Buradan dağ mesafesi zaten tepe bak. İleride yani o tepenin içinden geçiyor. Evet, aynen. Arkadaşlar, şiş, bakın şurada ağaç yok. Yani az var açıklıkta. Deniz havası yok ki. Anında ne oldu Eda? Çok sıcak oldu ya. Bizden yani 10 derece 15 derece arttı. Değil mi? 10-15 derece arttı. Şu ağaç yani ve deniz 15-15 yani. Kesinlikle ya. Nefis yani. bir şey ya. Gerçekten. Sese bakın <gülüyor> <gülüyor> kaptan kala kaldı <gülüyor> ağaç gölgesi değişiyor alttan da soğuk geliyor denizden <gülüyor> <gülüyor> üstüm yeşil altım deniz diyor nane pilavı. Yaman. Gün bakmak üzere. Şöyle kaldı. Rüzgar çok fena ama balık aşırandaki gibi içeriye dalga gelmiyor burada. Hadi bir adet oru belgeseli. Köfte parçasını resmen ayaküstü yiyor. Oturması <gülüyor> onunla oturacak. lan lan geri gelsin. kaygan yere geliyor. He <gülüyor> evet, makarnaımız kaçıyor. Harto nerede? Kaçma buraya gel. Yaramaz makarna. Ve kurtardı. Oley.